Merhaba, Profesyonel Koç Aysel Eker ben. Mavi Kadın YouTube kanalında nasıl başardığını da yine çok özel bir konuğumla sizlerle birlikteyim. Bu konuğum çok renkli, inanılmaz çok yönlü bir konuk. Bir kısmına yetişebildim. Tarımla ilgileniyor, astrolojiyle ilgileniyor, mobil dünyasında e, dijital oyunlarla ilgileniyor, dans ediyor, psikolojiyle ilgileniyor. Bunlar benim halihazırda hazırda yetişebildiklerim. Ona nasıl başardım diye soracağım ama önce nasıl başarıyorsun bütün bunları yapmayı diye onu soracağım. Tabii önce kendisini tanıyacağız. Sevgili konuğum Bengü ile beraberiz şu anda. Bengü hoş geldin. Hoş bulduk. İyi ki geldin. Teşekkür Seninle konuştuğumuzdan beri o kadar çok şey duyuyorum ki yaptığın, hmm. e, meraklı olduğun. E, gerçekten de etkilenmemek elde değil. Önce biz seni tanıyabilir miyiz? Bengü kim? E, Bengü 25 Aralık 88 doğumlu. Hatta Christmas çocuğuyum böyle. Hep övünmüştüm. Onda. O, Christmas zamanı falan diye. E, ben İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Uluslararası İlişkiler bitirdim, double yaptım. Daha sonra işte bankada çalıştım, orada mobil tarafta çalıştım, sosyal medya uzmanlığına geçtim. Sonra sonra bir tur şirketinde sosyal medya sorumlusu olarak yer aldım ve daha sonra da şimdi de böyle bir tekrardan başa dönüş olarak bir de İzmir'den teklif aldım çünkü dedim ki ben İzmir'e yerleşeceğim, İzmir'i e hep istiyordum. Tekrardan mobil uygulama, iş geliştirme uzmanı olarak İzmir'e yerleştim. Kısaca böyleyim aslında. Bu senin aslında böyle CV'de yazan bilgilerin gibi. CV, CV'deki, aynen. iş başvurusu, gibi, aynen, oldu. Iş başvurusu gibi, <gülüyor> gibi oldu. Peki iş başvurusu, <gülüyor> seni <devilsinin gülüyor> kenara bırakırsak Bengü, bu tarafta az önce hani söylediğim o renkli kadın tarafında neler var Bengü? İlk başta seyahat var. Zaten hmm. çocukluğumdan beri e, seyahati düşkünlüğüm inanılmaz fazlaydı. Yani böyle bir atlasım vardı. Ben şuraya gideceğim, ben buraya gideceğim derdim. Hatta Uluslararası İlişkiler okumamın tek sebebi diplomat olmakta o zamanlar. Hmm. Yani diplomat olacağım, işte e, uluslararası gezeceğim, e, işte göreceğim, kültürleri tanıyacağım. E, zaten e, Instagram hesabım var. GezginTurtle diye hmm. e, bir 11 binlik takipçim var zaten orada. Hmm. E, orada aslında seyahatleri paylaşarak başladı. Yani çok fazla seyahat ediyordum. Böyle evet beyaz yakalıydım. Hani hep derler ya şey diyorlardı arkadaşlarım. Ya nasıl seyahat ediyorsun? İşte bu hiç iş yapmıyor musun? Ne yapıyorsun? Evet hep bu sorular çok fazla hala da geliyor. Yani sen ne iş yapıyorsun ki falan diyorlar böyle ee, takipçiler. Ben de şey diyorum yani ben beyaz yakalı bir insanım. Ama öyle bir hafta sonunda bir bakıyorum cuma mı? Hemen kaçmak istiyordum. Yani evet diyordum şuraya gitmeliyim, buraya gitmeliyim. İlk başta aslında hobi... Hobi, as, hobi ama aslında hobi de değil artık benim için. Yaşam felsefesi gibi seyahat etmek var. Ee, Özgürlüğüme inanılmaz düşkünüm ciddi anlamda. Ve bu seyahatin yanında işte fotoğraf çekme kurslarına da gittim, dil kursuna da gittim. Dile de çok hani çok sevdiğim bir şey. İspanyolca, Korece. İşte e, Korece çok beğenmedim açıkçası öyleyim. <gülüyor> zaten İngilizce, Almanca'ya zaten hayranım. Hani e, Ondan sonra dans var. dansa da daha yeni yine aslında tanışıyorum. Ee, yani 33 yaşındayım öyle bilmiyorum gösteriyor muyum bilmiyorum ama ee, baktım böyle biraz da izinime beri yani dans etmeyi o kadar çok seviyorum ki dedim bir dans kursuna gitmem gerekiyor yani. Hatta geçen gün gittim ve şey dediğimde siz Biliyor musunuz falan, yok dedim evde, yapıyordum. <gülüyor> böyle kendimi geliştiriyordum, ee, işte, dansçıları falan takip ediyordum, öyle yani dedim. Ee, onun dışında başka dediğim gibi ne var? İşte kitap okumak benim için çok önemli ama sadece böyle işte şey değil yani e, kendi işimle alakalı değil ya da mesleğimle falan alakalı değil, işte, psikolojiye çok meraklıyım. Bunun nedenlerinden biri aslında astroloji. Aslında konu oraya gelirsek, 3,5 yıldır astroloji eğitimi alıyorum. Bu da benim aslında liseden beri istediğim bir şeydi. Çok meraklıydım, işte gezegenler, burçlar, oğlak burcu ve sonra işin içine girdiğiniz zaman aslında hani insanlar şey diyor, tamam astroloji yok ya hani yani hep aynı şeyi söylüyorlar falan diyorlar işte ben oğlak burcuyum. O da oğlak burcu ama ben de diyorum ki bu çok klişe bir şey zaten diyorum yani doğum haritası değil bir şeyimiz var. Evet her oğlak oğlak değil sadece bir güneşiniz oğlak demek oğlak yani bir sürü gezegen var konumları var açıları var Biz bana hani bir yorum atsana falan diyorlar böyle yorum atmak mı atma. yani 4 saat üzerinde en azından bakmanız gerekiyor bir şeyin yorumunu verebilmek için ve bazı şeyler çıktıktan sonra işte karakteriniz olsun öngörüler olsun diyorsunuz ki astroloji var ya gerçekten var diyorsunuz ve hani şey diyordum ben geçenlerde böyle bir öngörüm vardı. Bunlar bunlar olacak falan dedim birkaç tane. Arkadaşım dedim ki bakın hani eğer bunlar çıkmazsa gerçekten savunmayacağım. Cidden savunmayacağım. Yani, tamam ee, falan işte hani, tam karakter enerjisi okey falan olur diyeceğim ama de, dedim. Çıkarsa dedim sonuna kadar kim gelirse gelsin savunurum. Ve çıktıktan sonra şey dedim ya kim gelirse gelsin. Bu astroloji savunacağım. Yani böyle o kadar renkli şeyler duyuyorum ki tabii sen şimdi astrolojiden bahsedince. Çok oraya gittim yani. <gülüyor> çok sormak istediğim şeyler var. Ondan şimdi bir reisele düşecek ama ben şeyi merak ediyorum. Hmm, bu kadar çok şey yapmanı sağlayan şey ne? Hani insanlar bunu anlamıyorlar. Nasıl yapıyorsun diye soruyorlar. O yüzden onu merak ediyorum. Hani bütün bunların hepsini nasıl yapıyorsun? Yani öyle plan program falan da yok. O an ne istiyorsun? Aslında... Artık hani eskiden çok şey yapardım plan program mesela seyahat etmeden önce de işte şuraya gitmeliyim bunu yapmalıyım bunu etmeliyim ee, yaklaşık bir seneden beri aslında pandemi hani bize ne kattı gibisinden bana çok güzel şeyler kattı mesela düzenli spor yapıyorum hı hı. kesinlikle evde yapıyorum hani bir yere gitmem falan gerekmiyor da Kardiyo yapıyorum yoga yapıyorum ee, bu yoga da yapıyorum. Yani öyle de bir bir şeyim daha var ekstradan. <gülüyor> Tabii hani bazen fedakarlık e, yapmam gerekiyor. Ben şey diyenlerim, bana 24 saat yetmiyor. Hı hı. Yani bazen şey diyorum, uyumayı seviyorum evet ama aslında bakarsanız 5 saat uyuyorum. Yani uyumayı sevmekten, sabah erken kalkmakta zorlanan bir insan sadece. Ama onun dışında bana 5 saat yetiyor. Hatta diyorum ki keşke biraz daha zaman olsa, başka şeyler de yapsam. Yani e, çok gönüllülük gerçekten Güzel ama bazen de tabii ki yorucu ee, ve insanlar şey diyordu mesela pandemi döneminde ben evde çok sıkılıyorum. Ben şey dedim hep sosyal medyada ben sıkılmıyorum. Gerçekten astroloji ile ilgilendim, kitap okudum, evde spor yaptım ve spor yaptıkça bedenimin daha iyileştiğini gördüm. Hem, de, hem beden iyileşiyordu hem de gerçekten sporun şunu keşfettim yani boyunuzu yerine getiriyor. yani kızgın mısınız? Gerçekten spor yapıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Yani inanılmaz bir şeye yemek aradı hani yapıyorum böyle kendimce bir şeyler yapıyorum vesaire bu bile rahatlatıyor. Yani aslında kişinin kendini tanıması çok önemli ve ben 30 yaşından sonra tanıdırdım. Yani yaklaşık aslında pandemiden sonra tanıdım. Ya yani ben kimim dedim. Yani ne ne oluyorum ve neden hoşlanıyorum ve hayatıma nasıl bir insan çekmem gerekiyor? E çevremdekiler nasıl olmalı? Ya yani farkındalık inanılmaz önemli bir şey ciddi anlamda. Yani ee, bu da astrolojide bana bunu kattı. Yani ben neden böyle oluyor, niçin böyle oluyor de dediğim zaman Aslında astroloji şey dedi, Karşıdakini niye suçluyorsun ki kendin de bunu bir ara. Yani insanlara da aslında tavsiye edeceğim şey şu yani ilk önce karşıyı suçlayacağımıza ilk önce bir aynaya bakıp Hani bu neden başıma geliyor? Neden böyle oldu? Niye bu? İşte o bana şöyle dedi. E, sen ne yaptın? Sen ne ettin? Yani niçin bir baktım mı aynaya niye böylesin diye. Ee, o yüzden ilk önce kendimizi tanımamız önemli ve gerçekten özelleştirilir inanılmaz önemli bir şey. Ee, bunu da gördüm. Ö i̇lk önce kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Sen şimdi mesela bunları söyleyince bizim koçluğun özünde vurguladığımız bir şey vardır. Yani insan tam ve bütün soru ve sorunlarla beraber çözüm ve cevaplar da onun içinde. Sanki hep onu dile getirdin, farkındalıktan bahsettin, kendini tanımaktan bahsettin. Kendini bulduğun bir süreç olduğunu da söyledin. Ve bunlarla beraber devam ediyorsun. Fakat bunların dışında benim merak ettiğim bir şey var. E, tabii ki sosyal medyamı hani takip ediyorum ve görüyorum. Mesela gezgin Turtle'la e, şimdi yüz yüze tanıdığım, hani seni normalde takip ediyorum ama şimdi yüz yüze tanıdığım kişi baktığın zaman daha farklı bir algı uyandırıyor. Bir tarafta çok enerjik, çok dolu dolu biri var. Fakat orada da bir kaplumbağa var. Ne bunun sebebi sence? Şöyle, aslında e, sembollerdi diyorum ben ve aslında kaplumbağayı biraz incelediğiniz zaman kendi evi olan bir hayvan aslında. Kabuğunu şey yapar çekilir ve istediği yere gidebilir. Yani aynı şey gibi e, her yere gidebilir ve o kadar çok uzun yaşar ki diğer hayvanlara göre ve adım adım, ağır ağır, yani hatta tavşan, kaplumbağa şeyine baktığınız zaman evet adım adım gidiyor ama emin adımlarla bu çok önemli bir şey yani önemli olan hızlı gitmek değil zaten kendini bilerek hı hı. adım adım sonuca ulaşmak ve sanırım kaplumbağayı bu yüzden seçtim ve bunun da nedeni 3-4 yaşındayken bir kaplumbağa besliyordum ben ve inanılmaz seviyordum ta ki işte gidene kadar bizim bahçeden sonra nereye gitti bilmiyorum ama çok da üzülmüştüm. Ee, sonra yıllar sonra dedim ki ben kaplumbağa gerçekten yani her kaplumbağa gördüğümde su kaplumbağası da besledim çünkü. Ona karşı bir şeyim var yani tuhaf yani hiç bilmiyorum yani neden diyordum hani niçin yani. Evet bir sürü işte kedi var köpek var insanlar kuşlar seviliyor onu. Ben kaplumbağa Kaplumbağa bence dünyanın en tatlı hayvanı. Yani herkes şey diyor yani niçin falan. Ben onunla kendimi yakın hissettim ve dediğim gibi semboller hayatımızda çok önemli. Belki de Kaplumbağa da benim için bana yol gösteren bir şeydi. Ve baktığım zaman ben Oğlak Burcu'yum, yöneticim Satürn. Satürn böyle biraz daha ağır ağır gider, emin adımlarla gider. Hatta mitolojiye de çok meraklıyım, edeyim, tarih ve mitolojiye bir yandan da ve evet, okurum da. E, mitolojiye baktığınızda Kronos'tur zaten Satürn aynı zamanda. E, gerçekten beni anlatıyormuş. Kaplumbağa da öyle. O yüzden de dediğim gibi semboller çok önemli bizim için ve yani fark etmeden kaplumbağayı seçtim. Ne olsun e, işte hesabım derken işte gezgin, tamam gezginim. E, ben niye kaplumbağa kullanmıyorum ki? Tabii kaplumbağa işte, yumuşak yedir, Türkçedir, zordur diye. Normalde kara kaplaması turtles aslında. İngilizce'de kaplumbağa diye geçmiyor. iki ayrılıyor. Deniz kaplaması. Turtle deniz kaplumbağası. Ama dedim kolay olsun. Gezgin turtle olsun dedim. Böyle de kaldı aslına bakarsanız. Sonra bir de dövme yaptırdım şöyle. Gezgin turtle'un oldu. Şurada başka bir dövmem var. şimdi Dünya ertesi. Ya aslında kendimi çok Yansıtıyorum da. Dışarıda diyorum yani bakın ben böyleyim diyorum aslında. Peki sembollerden bahsettin ya, o sembolleri hayatında nasıl okuyorsun Bengül? Ee, şöyle bir dönem eğer karşımıza bir şey çok fazla çıkıyorsa, bununla ait kitaplar da var böyle psikolojide de. Özellikle Jungu e, Bakar Jungu çok beğenirim. E, yani tavsiye de ederim psikolojisinden de. Ee, ve şey der yani bilinç çok güzel anlatır bize bu arketipleri de falan da insanların arketiplerini de çok güzel anlatıyor bize ee, bir dönem baktığın zaman bazı semboller çok fazla gözümüze gelir yani işte son mesela e, evet İzmir'de Nergis meşhur evet ama mesela bir e, Nergis daha çıkmadan önce şu zaman zamanları da Nergis'in e, Aralık ayında e, Ocak Aralık gibi aslında. Teos, antik kenti var Sağcık'ta. Bu arada antik kentleri de çok severim gezmeyi işte, mitoloji oradan da geliyor aslında merakım. Ee, bir Tam girişte bir adamın elinde şey vardı, ee, bir çiçek yani bir ot yolmuş, şeyden, Teos'tan çıkarken. Bu ne dedim bir anda? Böyle yaptı, bu Nergis dedi. Ben bunu dikeceğim dedi, Nergis çıkacak dedi. Nergis dedim, evet dedi. Siz dedi yolun dedi, yok ben yolmam dedim yani hayır <gülüyor> <gülüyor> falan gibisinden. Sonra tamam böyle oldu. Nergis de bu arada çok severim. İnanılmaz severim. Yani en sevdiğim çiçektir hatta benim bu arada. Sonra bir gün gene yürüyorum. Ee, birini birinin pardon, birinin tanıdığı tanıdığına gittim işte. Bir baktım Nergis. Sonra bir gün bir yerde yürüyorum. Birini böyle nergis, nergis dedim. Nergis çok fazla çıktı hayatımda. Niçin? Meğersem yani mitolojide de geçen bir şey var zaten. Aslında narsist Narsist şustan geliyor. Narsistlik demekmiş. Ama bir yandan da yeniden doğuşu da, canlandırmayı da getiriyormuş ve hayatında gerçekten İstanbul'dan İzmir'e gidişim bir anda oldu. Yeniden bir hayata, 32 yıldır İstanbul'da yanında yaşayan ben bir anda kalkıp tek başına yaşamaya, e, her şeyi kendi yapmaya başladı. Evi kendi taşıdığı, kimseden yardım almadı ve o kadar enteresan bir döngüdeyim. Döngüye geçtim ki gerçekten dedim yeniden bir şeyler yeniden oluyor. Ve sonra sembollerin gerçekten çalıştığını gördüm. Sen konuşurken bir taraftan da aklıma şu geldi. Acaba biraz biz mi hani algıda seçicilik mi yapıyoruz? Ben, ben de olabilir. Yani hani öyle bir şey var ya telefona bakarsın, hep işte ikilerin çok olduğu bir sayıya denk gelirsin telefonda hani saatte. Fakat denir ki aslında sen çok görüyorsun, hani çok başka sayıları da görüyorsun ama hep ikileri hatırlıyorsun çünkü aslında ona odaklanmış durumdasın. O yüzden onu merak ediyorum. Yani eğer bunun arka tarafında bizim de e, böyle seçici olarak odaklandığımız bir şey varsa, senin sözün ettiğin o hani sembolleri okumayı ya da anlam çıkarmayı nasıl yapabiliriz? Ya da hani nasıl olabilir bu durumda? Yani şöyle, algıda seçicilik de olabilir. Ben bazen şey ederim, yani mesela işte diyelim ki mobil uygulamayla alakalı bir şey yapıyorum. Hep böyle bir şey birisi dediği zaman dönüp bakabiliyorum. Bu algıda seçicilik, evet. Yani çünkü senin beyinde kodluyor, bazı şeyleri merak ediyorsun. Ee, ve algın o mesela geçen gün oturuyoruz arkadaşlarına, biri bir anda bitcoin dedi, çık diye bakmaya başladık. Çünkü algımızda o var. Aynen öyle. Evet. Ama diğerinde çok daha farklı bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani evet, algıda seçicilik de olabilir. Haklısın bu konuda. Ama sanki bir şeyler de sanki bizi bir dürtüyor gibi. Yani bir bak bir farkındalık yap. Belki de bir, bir semboller, bize bir şeyler gösteriyor da olabilir diye düşünüyorum. Ve hani ben kendi hayatımda uyguladığımda başka e, insanlara da bunu söylediğimde birkaç, tabii bu arada danışmanlık da e, yapıyorum aynı zamanda. E, sadece kendi işimle değil, ek işler de yapıyorum bir yandan ve e, baktığım zaman gerçekten de hani çalışıyor. Çok enteresan, yani ben de şaşırıyorum her gün. Astroloji anlamında da öyle. Yani diyorum ki bir şeyi yani bakıyorsunuz, tarih veriyorsunuz ve nasıl oluyor ya? Hani bu algıda şiricilik olamaz yani artık. Bir şey var diyorsunuz yani bu hani bazen şey diyorlar, buna çok karşıyız. Fal falan değil. Fal değil. Ben nereden bileyim bilmiyorum ki. Yani öyle bir şey değil bu. Ben sadece sembollere bakıyorum, işte gezegenlere bakıyorum. Gezegenin anlamlarını biliyorum çünkü nedir, ne yapıyor, ne oluyor, ne ne anlama geliyor, ne yapabilir. Sadece yorum yapıyorum. Çıkar ya da çıkmaz diyorum. Hani bu şey değil ama e, hani gidip de böyle ah şu vakte kadar şöyle de oldu öyle bir şey değil mi bu yani. Peki hani insan şimdi bildikçe bana da şunu söylerler hani bir ortama girdiğim zaman işte koçluktan gelen o duruşla hmm. daha çok dinliyorum. Ve bazen insanlar tedirgin olanlar oluyor. Mesela işte suslu suslu hani ne söyleyecek diyorlar mesela. E, sessizlik insanları tedirgin edebiliyor. Dinlemek de benim hani sonradan fark edip öğrendiğim bir şey aslında hepimizin ihtiyacı var. Ve bir konudaki bilgi insanın diğer insanlara bakarken daha farklı bir bakış sergilemesini sağlıyor, daha farklı görmesini sağlıyor. Çok fazla. Şimdi mesela sembollerden bahsettin, astrolojiden bahsettin. Bu arada biz Bengü <gülüyor> konuştuk ve benim mesela burcumla ilgili direkt yorum yaptı. Yani dedi ki mutlaka hava burcu var bir noktada çünkü iletişiminle ilgili böyle bir durum var. Diğer taraftan da dedi burcun ama dedi, toprak grubu olabilir çünkü dedi ölçülü bir tarafın var. Gibi bazı yorumlarda bulundu ilk yüz yüze geldiğimizde. Hemen ilk dakikalarda belki 10 dakika içinde bunu alakalıydı zaten. <gülüyor> evet aynen öyle yükselenden girip devam etti. Bu kadar biliyor olmak, farkında olmak nasıl etkiliyor peki insanlarla olan diyaloglarını, onlarla iletişimini, onlara bakış açını? İnanılmaz etkiledi. Yani e, ben şöyle söyleyeyim lisede çok suskun bir insan. Ortaokulda hiç konuşmazdım insanlarla. Lisede biraz daha böyle, biraz daha iyi oldum. Üniversitede biraz daha bucirlaştım ama iş hayatına ne zaman girdim, ne zaman bir şey oldu, ben hani dönüp eskiye baktığım zaman bu ben miydim diyorum. Yani çünkü konuşmazdım, gerçekten konuşmadım. Çok sessiz, sakindim yani. Evet, Evde konuşurdum ama insanın içinde çok insan seçerdim. Şu an mesela esnafa gidiyorum, laf atıyorum, oraya gidiyorum, laf atıyorum yani Konuşmak istiyorum. Evet, bu benim çok hoşuma gider bir şey. Sohbet etmek istiyorum, insanları tanımak istiyorum, yeni insanlar tanımak istiyorum. Ve insanları şöyle e, analiz yaptığımda e, hani ve danışanlarım da olduğu için o kadar çok e, farklı şeyler görüyorum ki insanların. Yani psikolojisini de anlatıp birçoğunu anlamaya başlıyorsun. Ve aslında benim için biraz yorucu oluyor açıkça söyleyeyim. Evet tahminler yürütmek, etmek, düşünmek. Ee, ama bir yandan da iyi oluyor çünkü e, hani hem kendimi geliştirmiş oluyorum hem de bir şey tavsiye edeceksem edebiliyorum belki de onun için e, çok güzel bir şey oluyor o esnada yani tabii ki bilemiyorum ama ama iletişim açısından inanılmaz güzel oldu çünkü e, dediğim gibi iletişim biraz sıkıntılı e, olduğu zamanlardan geçtim. Ama şu an bakıyorum gün geçtikçe iletişimim çok daha iyi olduğunu görüyorum ve gerçekten dediğim gibi bu farkındalık inanılmaz e, güzel yönde kullanmaya başladım yani. Ya aslında çok suskun başlayan sessiz başlayan beyni sonrasında aslında bu farkındalıklarıyla konuşmaya başlamış oluyor. Belki senin hayatındaki başarı noktalarından bir tanesi de öyle. E, iletişim çok önemli. Yani e, hele günümüzde inanılmaz derecede önemli. İnsanlarla nasıl iletişim kurduğunuz onlara bakış açınız, ee, bu ciddi anlamda önemli. Ve ben şey derim, hani bazen şey derler insanlar, bu insan mesela, insan için diyorlar, bu insan niye hayatına girdi, neden böyle oldu? Hayır, öyle dememek lazım. Yani her insan senin hayatına giriyorsa, iyi ya da kötü, bir şeyler katıyordur sana. Bunu bu perspektiften bakmak lazım. Belki de senin şu an, o şeyin geliştirmen gerekiyordu. Ve o insan hayatına girdi. Belki de o insana ders alıp yoluna öyle devam edeceksin. Bir de bu açıdan bakmak lazım. Yani aslında benim söylemek istediğim şu. Biraz kendimize bakalım. Biraz da evet neden diye sorgulayalım tabii ki. Ama onu olumlu yöne çekebiliriz. Çekmek bizim elimizde olan bir şey. Hmm. Sanki böyle öğrenen zihniyetle yaklaşalım diyorsun. Aynen, gibi Aynen. Yani yargılayan değil. Neden işte küsüp kenara çekileceğimize, neden başıma geldi, neden şöyle oldu, o sorumluydu, ondan dolayı oldu demek yerine tamam, oldu, evet benim de haksız olduğum noktalar vardı, onun da haklı olduğu noktalar vardı. Veya herhangi bir kişi için söylüyorum. O zaman tamam, o zaman okey, olmamış olabilir. Ama o zaman bir dahaki ilişkimde, bir dahaki insanlarla iletişimimde. Bunu böyle yapmamayı öğrenebilirim diyebiliriz. Hı. Sen şimdi söyleyince benim de aklıma şunlar geldi. Mesela danışanlarım geliyorlar ve mesela diyor ki biri iyi niyetimi istimal ediyor insanlar. Bunu hatta anlatmayı da istiyorum daha sonra hikayemde. Ee, ve diyor ki işte eşim, hatta çocuğum, arkadaşlarım iyi niyetimi suistimal ediyorlar ama arkasından bambaşka ve kendiyle ilgili bir şey çıkıyor. Senin işaret ettiğin gibi. Ben, ben bir de şunu sormak istiyorum. Mesela şöyle bir his uyandırıyorsun sen. Yani başarılar elde etmiş biliyorum çünkü geçmişinde de ama onu böyle sanki hani çok kolay yapmış çok işte rahat yapmış hani bakıyorsun ya ben gümüyor falan oluyorsun böyle bir anda böyle dönüp baktığında sen kendi adına kendini en başarılı hissettiğin an neydi? Birincisi İstanbul Üniversitesi'ni ben bölümünün birincilikle İktisal Fakültü'nün ikincilikle bitirdim ve ee, i̇lk kürsüye çıktığımda arkadaşlarım ne bengüm oldu falan. Yani çünkü hani öyle çok çalışkan bir öğrenci değildim. Not ortamını biliyordum. Tabii ki. a AA'lar vardı. Pek de söylemezdim açıkçası hani beni yargılamasınlar diye. Ama öyle hani çok böyle günü günde çalışan bir öğrenci hiçbir zaman olmadım da. Ee, o kürsüye çıktığımda ee, babamla annem o kadar mutlu olmuşlardı ki onların mutluluğunda şey dedim, evet başardım bir şeyler dedim. Bir oy da çok şey vardı, ee, çok mutlu olmuştum. Bir de e, İzmir'e taşındığımda e, her şeyi dediğim gibi hani ailem e, gelemedi, edemedi, bakamadı, yani, her şeyi kendim yaptım. Ve hani hiç arkadaşım falan da yoktu, her şeyi e, kendim yapmak zorunda kaldım. Ve e, babam şey dedi, ya seninle gurur duyuyorum, her şeyi tek başına yaptın, çok güçlü bir karaktersin. Bir kısım dediğinde tamam dedim ya kim ne dersin desin babam bunu dediği zaman Çünkü babam çok mükemmel etçi bir insandır ve hiç beğenmez hiçbir şeyi o, Tamam dedim ya olmuşum ben <gülüyor> Bir anda da gözlerim parladı zaten ondan aynen, bahsettiğin aynen. zaman Peki böyle son soruyu ben hep soruyorum konuklarıma Hani özellikle pandemi dönemi aslında daha farklı başlayan Daha sonra işte daha fazla iletişim kuran konuşmaya başlayan Evet, bir Bengü var, bir yaşam yolculuğu var e, Bengü'nün. E, çok renkli biri, çok şeyler yapıyor. Kendi yaşam yolculuğuna bir isim versem bu ne olur? Ben böyle şeye de çok meraklıyorum. Tabii astrolojiden önce normalde hep şey daha geçen bir karikatür de vardı bu arada. E, ben küçükken as, e, şey... İşte astronomiyle ilgilenmek istiyorum, Ay'a çıkmak istiyorum diyenler astrolog oldu sonunda diye ve dalga geçiyorlardı. Ben yıldızlara karşı da, yani araştırırım da sadece astrolojiyle alakalı, işte hangi yıldız nedir, küçük ayı, küçük ay, büyük ayı işte hepsini vesaire. Ee, Sirius diye bir yıldızı vardır, en parlak yıldızdır bu arada. Hatta şöyle bir durum var, Sirius yıldızı bu Atiye'de falan da geçiyor enteresan bir şekilde Atiye dizisinde. Ve Kur'an-ı Kerim'de de geçen tek yıldız. Belki Sirius derim. Belki parlıyorumdur. İlk aklıma bu geldi bilmiyorum. Sirius diyebilirim ki yani o yüzden de. Çok güzel aslında bir kelime bulmuş oldun yani çok hani parlayıcı ve vurgulaması adına Aynen. ben de bir içimden geçen bir hissi paylaşmak istiyorum acaba gün nerede göreceğiz ilerleyen zamanlarda diye söylemiş olayım çok teşekkür ederim Bengü, eşlik <gülüyor> ettiğin için paylaştığın ve çok yönlülüğünü bize yansıttığın için tekrar tekrar teşekkür ediyorum sana iyi ki geldin evet, bu programda Bengü ile beraber onun elde ettiği başarılar aslında bunu nasıl başarıyor olduğunu konuştuk ve çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik bir sonraki haftaya bambaşka bir konukla yine sizlerle olmuş olacağım. Mavi Kadı YouTube kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.